kusunlu oh. of alo ne oldu discord mu çöktü ya, ya? yok yok yok Duyuyoruz. Yok, duyuyoruz. Sıkıntı, sıkıntı, yok. sıkıntı yok sadece hepimizin suratında aptalca bir gülümseme var üzerimizden <gülüyor> atamadığımız <gülüyor> mal gibi ekrana bakıyoruz Ay, evet ya. önelemelerde taşlak geçilen <gülüyor> elemelerde balondur bbl çöptür diyen herkese gelsin Türkiye'nin Valorant şampiyonu BBL Esports oldu arkadaşlar. Buradan bütün oyuncularımızı Helalim. tebrik ediyoruz. Namaluk. Hepsi bu arada. Nağmali hepsi planlı Nağmali. değil miydi Ferit? Hepsi. hepsi. Pazarlaması, değil mi abi? <gülüyor> Pazarlaması da değilse. hepsi. Dostu düşmanı görelim dedik. Geriden gelenleri severler. Evet Seni Yorumlarını alalım kaptan. Kaptan biraz Kaptana biraz vakit verelim mi Ferit? Kaptan tamam, ne tamam, oynadım duracağım. ya? Siyah, ne oynadın ben? Siyah, siyah siyah gözlükleri taktım Okan abi. Tamam. Anladım gidin ya. Kardeşim benim ya. Ulan helal olsun çok iyiydi. Elinize sağlık. Hepiniz harbiden inanılmaz fokus, harbiden Avrupa düzeyinde bir oyun izlettiniz bize ya. Helal olsun evet. tebrik ederim. Biz yani dünden sonra bugün değil. Keşke Avrupa turnuvasında oynayabilseymişik dedik. Gerçekten orada da böyle şampiyon olabileceğimizi. Şimdi çok büyük konuşmak gibi değil yani bu adamlara da daha önce oynadık ve yani mesela C2 dün kaybetti daha iyi olduğu zamanda bile az daha yeniyorduk ucundan kılpayı kaybettik yani keşke Avrupa'da oynayabilseydik diyorum yani şu oyunla keşke Ama Avrupa önce Türkiye şampiyonluğunu Almanız iyi oldu şimdi Evet sırada... Evet şimdi sırada Avrupa var zaten daha büyük bir turnuva olacak şeyin o yüzden. İnanıyorum ben yani Avrupa'da da başarı yapabileceğimizi, hatta şampiyon bir olabileceğimize inanıyorum yani gerçekten çünkü yani çok yetenekli oyuncular abi takımdaki herkes çok yetenekli yani böyle bir takım kolay kolay kurulmaz. Ya yetenekten Umar. ziyade şöyle bir şey var abi şunu oturtmuşsunuz harbiden takım oyunu ya bir, bir kişi gibi oynuyorsunuz yani inanılmaz evet, üst evet. düzeyde çok... iletişim ya çok beğendim gerçekten çok beğendim son 3 gündeki oyununuz harikaydı yani gerçekten elemelerdeki en Lego çok önemli bir soru bu. <gülüyor> ne zaman hangi maç %100 kazandık dediniz? His olarak tam bitti artık turnuva. Biz burayı kazandık, şampiyon olduk ne zaman dediniz? Bir şey değil mi? Oksijen'i 2-1 yendik ya. Yani o zaman zaten şampiyonuz dedik. Yani 13-4 yendik. Hani hmm. de istiride yeneceğimizi düşünüyorduk. Daha önce kaybetmiş olabiliriz ama biz oyunumuzu düzelttiğimizin, zaten antrenmanlara da farkındaydık. Yani zaten top tier takımlarla antrenman yapıyoruz. Kaldı ki bu top tier takımlar normalde antrenmanlarda bir şeyler dener yani normal zamanda bir şeyler dener antrenmanlarda. Fakat first strike Avrupa'da çok az bir zaman kaldı. Ve biz onların rakibi değildik Avrupa'daki takımların. Çünkü Türkiye Türkiye'de Avrupa Avrupa'da oynuyor. Adamlar Hı. zaten tüm taktiklerini ve turmada oyuncağı tüm oyunu antrenmanda denemeye başladı. Yani full try antrenmanda adamın rakibi olsan sen onları denemez mesela Avrupa'da oynayacak olsan. Daha başka takımla oynamak ister. Daha başka takıma denemek ister. <gülüyor> Biz de turnuva maçıymış gibi oynadılar ve o maçlarda işte Jetros'un, Ikit's'un, Fpix'in olsun, yani tap diğer takımları gerçekten çok iyi oynadık. Daha orada bir şeylerin oturduğunu artık olduğunu. Eleki kom değişimizden sonra benim Rayze e geçmem, aslında tekrar Omuna geçip Omun'un zaten sergilediği performans ortada. Yani olduk dedik yani. Helal olsun. Süper daha. Geldim oğlum. Ol, helalland sizi buna koyayım helalland. <gülüyor> Kerim'e kamera. <gülüyor> aç aç. abi. Batu. Aa, bir dakika öbür bilgisayara takılı çıkartayım. Açak şişleri alalım Hüso'da konuşsun ya biraz. Ne konuşayım abi? Konuş oğlum şey. konuş. Ben şuan şoktayım abi ya. yani. Manyak. Konuş. Anlat. Abi şöyle diyeyim. Semi'nin dediği gibi oksijen maçında mesela yendik biz 13-4, 13-4. Biz zaten Icebox'ı yenileceğimizi düşünmüyorduk ama hani böyle bir sonuç olacağını düşünüyorduk. Çünkü biz Icebox'ı çalışmadık fazla. Hani dedik ki hani en kötü Icebox oynarız dedik. Öyle çalışıyorduk. Yani taktik falan çıkarmadık. Oynamak için oynuyorduk Icebox'ı. Ve diğer 2-3 map işte abi. Full çalıştık. Yani sonucunu gördük. Ama şöyle de bir durum var. Futbolist gerçekten çok iyi oynadı. Bu bir gerçek yani. Zorladılar bizi. Öyle yani. Ama yendik. Sonuçta fazla çalışan ve iyi çalışan alıyor yani abi sonucunu. Yani burada boş konuşup tweet atmaya benzemiyor, herkes ev... Neler diyor Anladın neler, neler diyor? Tweet Bu işler böyle yani abi. Sakinleyin, sakinleyin. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar, bunlar arada bir, aradan kaçacak tabi yani. E, günlerdir adamlar nelerle uğraşıyor. Çok sütresi abi. Hem, hem fiziksel hem psikolojik ya uyku yiyemadıkları olduğu e, tweet okuyup sinirlendikleri olduğu o yüzden e, ya artık bu rahatlığı aldıktan sonra mutlaka aralardan bir şeyler kaçacak olacak bu kadar. Hmm, lafa gelebilir miyim abi? Girgi. Ya mesela dün Oksigen'e iki gündür çok kötü şeyler yazıyorum. Sivitatıyor <gülüyor> şey, hey mesela eleştiriyorlar bizi işte onu yapmayın bunu yapmayın oksijen fanları da işte şey ediyor işte misal hani toksiklik yapıyorsunuz falan yani bana bu kaç aydır yapılıyor herkesin göz önünde açtım yayında ben yayın açıyorum bana işte sen git yayıncı ol işte trollüyorsun yayında onu yapıyor hani benim üstüme çok girindi hiç kimse beni çıkıp sovulmadı yani. yani lego yayın açabilir ne olacak ne bileyim yani birisine ilk defa kötüyorum yazılmaya başladığında herkes konuşmaya başladı şimdi bize niye kötüyorum yazıyorsunuz x kişisi diyor bana niye kötü yorum yazıyorsunuz. Şurada, şu takımda veya Türkiye'de benim kadar kötü başka birisi olmadı yani. O zaman kimsesi olmadı. Ben her yayın açtığımda hani sektörü böyle yapalım, herkes böyle konuşsun. Bilmiyorum, herkes benim gibi konuşsa belki her takımın fanları var yani sonuçta. Onlar da bu şekilde konuşsa belki o toksiklerden kurtulabiliriz ama e, önemliden birbirimizin arkası, arkasında durmamız gerekiyor. Legoyum lan ben! <gülüyor> Ellal be! Ellal be! <gülüyor> Doğru söylüyor. Bir şey söyleyeceğim. Batu nerede ya? Niye kamera açmıyor? Aslan niye kamera açmıyor? Abi ben banyodan çıktım da geliyorum hemen. Tamam severiz öyle severiz. <gülüyor> aç aç. Yaara girdin oğlum banyo ya. <gülüyor> Ama bir banyo şarttı. <gülüyor> Abi 4 günün bir iki min yaptı çocuk. <gülüyor> evet takımımıza önemli etkisi olan Kemal Can Parlak yorumlarını alalım. Şimdi. Arığınızda iseniz promo yaptım sayın Ferit Bey. Evet ben de yakıyorum kardeşim ama bulamadım o şeyi bulamadım ya. <gülüyor> Kesme aletini bulamadım. Dur ben de yakıyorum. Helal olsun çocuklara. Tam bir patron ya. Burada eee taktiklere ayrı bir dinlemeleri eee ayrı o Keron'un okları zaten apayrı seviyedeydi gerçekten. Seni sayende yani seni sayende. Hepsini senden estağfurullah, öğrendim. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah Yani Gerçekten apayrı seviyede bir oyun oynadınız. Artık benim de sizden öğreneceğim bir şeyler var bunu görmüş oldum yani. Helal olsun. Helal olsun. Eyvallah. Aslandan yorum alalım aslandan. Konu Aslan şey yok olmazsa gene düştü bir şeyler oldu. Bu dc'de aslanla ilgili bir sıkıntımız var abi. <gülüyor> evet her zaman. Benim dc'ye geçeceğim de Artık geç. <gülüyor> <gülüyor> evet Kero Aslında, anlat abi. Aslında yetki var ya ama. Kero'da anlas. Aa benden anlatayım. <gülüyor> Perfect oynadık. Müthiş oynadık. Olması gereken buydu. Ben şimdi soracağım Görünen, görünen köy kılavuzu istemez. Bu arada Okan abi, ben hemen <gülüyor> e, hepimizin adına ve e, teşekkür etmek istiyorum bir kişiye. Eray, e, takımımızın koçu. Gerçekten o da büyük emek verdi, büyük çalıştı. En az oyuncular kadar oturdu, bütün maçları izledi, analiz etti. E, takıma yardımcı oldu. Eray'a da buradan, Gays'e. Eray, de... kamera aç. Teşekkürler. Eray kamera, aç, Eray. Aç, eray, eray, eray, eray, seni gör, aç kamerayı. Boş, gerçekten Eray yani, takım koçumuz olarak gelmeseydi, katılmasaydı 5 yani kişi devam ediyor olsaydık benim yüküm çok fazlaydı. Eray benim bütün yükümü aldı. Hani bütün kafam temizlendi böyle. Ben sadece oyunuma odaklanabildim yani. Arkadaki bütün sorunları çözdü. Takım içi iletişim olsun, ne bileyim taktik olsun, rakip izleme evet. olsun. Ben girdim DM'imi kastım. Yani girdim, oyunumu oynadım, maçımı attım. Hani Eray bütün arka planı halletti. Bizi çok rahatlattı ve takım için iletişimde gerçekten çok etkisi oldu yani oyuncular arasındaki iletişimi hani sadece taktiksel koç değil, mental koç da oldu takıma gerçekten yani. Ben bir sormak konuş. istiyorum. Neray sen de bir şeyler söyle. Aynen Neray. Yani, yani kazandık, mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> yani <daha> <gülüyor> <tıklaşırlamayacaksan> <gülüyor> bir kez demek istemiyorum şu an, mutluyum o yüzden. peki Atın, kamerayı açıyorum, açılmıyor, dönüyor. Aç Rus. OBS falan açıksa kapa başka. Bir kamera açıksa bir yerde kapa. Peki bir şey soracağım. Ben bütün takıma sormak istiyorum. Bu ön elemelerde yenilmemiz sizce takıma böyle iyi oldu mu? İyi ki de yenilmişiz Kanka. dediniz mi? Yoksa ilk elemeden çıksaydık da bu sonucu alır mıydık? Hala ben kendi önce. yorumumu yapayım mı? He buyur kankası. Ee, takımda iletişim çok büyük eksikti. Yeni, yenseydik büyük ihtimalle turnuvayı kazanamazdık. Yenildiğimiz bence e, taktiksel açıdan değil de iletişim konusunda çok büyük etki takımda. Zaten turnuvadan sonra elendi ilk turda ilk çıkamadıktan sonra ondan sonra dedik ki bu takımda ne eksik. Sonra povlar izledik, demolar izledik baktık evet. diğer takımlar o kadar çok konuşuyor ki. Sadece ses kasmaktan dolayı insanlar daha çok konuşuyor. Sürekli konuşuyor, susmuyor, susmuyor, susmuyor, susmuyor. susmuyor. Bunu fark ettik. Bence en en önemli etken yani iletişimdi. O turnuvayı kazan... Yani ilk elemeden çıksaydık bence şu an kazanamıyorduk, kazanamamış olacaktık. Bence elememiz bizim için çok çok çok daha iyi oldu. Evet, kesinlikle bence de. Ee, bu arada BBL Rus işte. ve BBL Zehra abla. Yani, <gülüyor> ben daha heyecanlıydım, kalbim duracak maçı. <gülüyor> i̇şte değil mi? Batun annesinin de çok büyük etkisi var Botya gerçekten anne gibi anne yani. Herkes böyle ne bileyim, evladını herkes böyle hmm. sevemez gerçekten. Yani çok büyük etkisi var Botya mental olarak. botun çok arkasında duruyor, modu düştüğünde yükseltiyor. Gerçekten Zehra ablaya çok teşekkür ederim böyle bir anne olduğu için. Bunun, bunun sonucunu Bunun sonucunu görmüş olduk abi işte. Yani bu, bu tarz konularda e sporda aileler e çocuklarının arkasında durduğu zaman sonucun nereye ulaştığını, nereye ulaşabileceğini, neler olabileceğini hep beraber izlemiş görmüş olduk. Aynen öyle. Elinize kolunuzda emeğinize sağlık. O zaman sandık. Okan abi. ha Hazır mıyız? Nasıl ha, açılıyor pat, Hadi hadi. Tamam, tamam, bir tamam, şey söyleyeceğim. Tamam, tamam. Dur Ferit. Dur ha. Ferit bir dakika. Ben Aslan'ı arıyorum ulaşamıyorum. Ah, ben aslanı ya. aslanı da istiyorum abi. Ben de kardeşinin arası Aslan... vardı ama buradaki reperim gitti ya arayamam ki reper. Ben de bir dakika ben bulurum onu. Ben bunu yavaş ya. ya. İstiyorsan exchange te... diyor TSD'den düşmüş. İnternete gitmiş herhalde 11 abi, abi telefonla arayalım telefonla Telefonu alalım. Da da alayım aslanın aslanın burada olması lazım. Hemen, hemen onun da emeği çok büyük. Çok büyük çok büyük gerçekten. Abi Aslan çıldırttı bütün maçlarda... bizi ya. Çıldırttı bizi ya. Arıyorum telefonla Telefonu kapalı. <gülüyor> evet evet telefonu kapalı işte başka bir yerde. Kardeşinin numarası var. vardı. Biz böyle durumlar için birbirimizin ailesinin numarası hepimizde var. Hani ona ulaşamazsak uyuyakalır mı uyuyakalır diye. Ama benim rehberim hmm. gitti. Batu'nun bir şey... Şey, e, Discord... şey... Çağrı geldi. Siz TeamSpeak'ten Aslan'a ulaşabiliyorsanız oradan... Düşmüş. Mı... düşmüş oradan düşmüş. düşmüş. Oradan düşmüş. abi bunun bir pimi var ne bu? Neyin pini Açıyorum be? Açıyorum bu pini de. Bak şöyle bir şey bu. Onu çevireceksin. Çevir, çevir. Tamam abicim onu çevir, tamam. çevir, kilidini aç, sonra çıkart. Dur şunu açtım. Sıkmaman lazım. Tamam, Zor, şey böyle. Olaylar. Heh, tamam şimdi onu çıkart. Neyi çıkartayım, çıkartayım? Çalkala, baş tamam. parmağını, baş parmağını şeyin mantara. altına koy. Mantara Öyle koy, mi? çalkala patlat. <Gülüyor> koy mantara. Bak, aslan geldi mi? Tekrar <Gülüyor> çalkala çalkala çalkala! Kameraya patlatayım mı? <Gülüyor> Let's go! Dur dur Aslan gelmedi Aslan'ı bekliyorum. Geldim evet. geldim. Ya hoş geldin Aslan'ım. abi dur Aslan değil Abi dur. Bak. Aslan nerede ya? Hüseyin. Kardeşini arıyorum. Ki. Kardeşin ara yani var mı şu an Var. <gülüyor> Çağrı dur bir mizah yapma dedi diye o kadar abi dur. Öyle mi dedi? <gülüyor> tamam o zaman biz Aslan'ı beklerken ben birkaç tane bir şey soracağım abi. <gülüyor> ee, şey yediriz. Yediriz. aynen. Sonra abi, sen, sonra Bekleyin. abi Bekleyin. Tamam, tamam Ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben abi, abi en sen. zorlandığınız hepinize tek tek söz vererek şey yapacağım. Şimdi e, bir Rival'sa katılan bir takımdınız önce. Sonra e, biz kendi tarafımızı ayrıca anlatırız ama sonra bir gerçek bir takım oldunuz. O süreçten başlayıp, Rivals sürecinden başlayıp, şampiyon olduğunuz, Türkiye şampiyonu olduğunuz, namalip bir şekilde Türkiye şampiyonu olduğunuz, güne gelene kadar yaşadığınız en zor gün neydi? Bugüne gelene kadar yaşadığımız en zor gün. Evet. Elemeden Söz isteyen var mı? Bence elemeden sonra bana gördüm. Evet. Rakiplere kaybettikten sonra zor günler yaşadık abi. Ö yani ön elemelerde gün... mi? Evet, ön evet. elemelerde. Evet, evet. Kesinlikle. Ama kesinlikle. bugüne Ama... fayda sağlamış oldu işte yani. Spesifik spesifik olarak ne zorluk yaşadınız, ne hissettiniz, nesi zordu, hissiyatımız zordu. Hakikaten bakın şunu unutmayın abi sizin için bu çok normal bir şey. Tamam ama şu an bakıyorum 52 bin kişi izliyor. 52 bin kişinin muhtemelen 51 bini yaşadığınız hisle ilgili, anlarla ilgili, tecrübelerle ilgili en ufak bir fikri yok. O yüzden detay vere vere anlatın. Önemini anlasınlar. Ne yollardan geçtiniz, neler yaşadınız. Türkiye'de ilk CS:GO şampiyonası şampiyon olduğumda yani o da ilkiydi. En mutlu günümdü. Şu anki daha da mutlu bir günüm yani çünkü bambaşka bir durum. Ez dediğin gibi 52.000 kişi izliyor burada. Yani abi çok baskı oldu yani. Çok üzerimize geldiler. Şey yaptılar ama kalkmasını bildik. Kral. Batu, Senin senin en zor anın neydi? En zor anım e e elemelerde elendikten sonra çok şey oldu kötüyorum vesaire. Trash talk çok döndü ama biz bunları hiçbir zaman yapmıyoruz. Yayınlarımızda da söylemiyoruz. Yeneceksek bile inşallah yeneriz diyoruz. Bir hiç hani net bir şey konuşmuyoruz. Ama insanlar bunu çok yapıyor karşımızdaki oyuncular. Futbol dışında onun dışındaki herkes bunları yapıyor. Abi şöyle bir şey var. Yani Ferit'le beraber başlayıp yani bu sektöre şu an Valorant'ta Türkiye'de sağladığı katkı inanılmaz bir şey. E şu an Valorant'ın etkisinde BBL olmasaydı bence şu an bu yayın 52.000 izlenmiyordu veya Riot yayını bile 50.000 izleneceğini sanmıyorum ben. Yani bu çok büyük bir etki. Bizim Sizin desteğinizle beraber bizim başarımızla Avrupa'da başarı yapıp 60.000-80.000 bin, bin kişiye maç izlettik. Ve yani ülkemizi temsil ettik. Sektörü Türkiye'de ileri götürdü. Bizim başarımız ve sizin desteğiniz birleşince sektörü ileriye götürdü. İnsanlar o günleri unutup bir ay içinde tamam mı? Bir sürü kişiye takım kurma olanağı sağladı bu. Çünkü X takımı bakıyor, bu oyun 80 bin izleniyor diyor. Bu oyun 60 bin izleniyor diyor. Ben de yatırım yapayım, ben de oyuncuları çekeyim, ona maaş vereyim, ona destek sağlayayım. Ben de hani bu sektörün içine gireyim deyip birçok takım takım kurdu. Yani maaş vermeyecekse bile X takımları maaş vermeye başladı. Niye? Potansiyeli gördü, izleyici potansiyelini gördü. Ama bizim Avrupa başarımız sizin desteğinizle beraber bunu insanlara gösterdi. Ve bunun bir ay sonrasında Türkiye içinde Türk takımlarına karşı elemede biz kötü oynadık, yenildik. Eleme maçları, bak altını çiziyorum. Final değil, eleme maçları. İnsanlar bizi yerden yere vurdu. BBL çöp, Lego çöp, o çöp, BBL balonu patladı. Yani yapılan şey çok büyük bir haksızlık. Hakaretten öte bir şey. O rakip bizi orada yeniyorsa belki de biz gazladığımız için yani. Biz insanları bir şey gösterdiğimiz için başka takıma girip takım kuruldu. Yani bence saygı duyulması gerekiyordu her şekilde. BBL çöp yazmak yerine bu BBL'le ne oldu? BBL niye kötü oynuyor? Tabii ki de eleştirebilir insanlar. Ama eleştirimin bir sınırı vardır. Bu kadardı yani diyeceklerim. Hüseyin? Efendim abi. Senin senin gördüğün <gülüyor> aynı mı? Abi eleme bitti ya. Hani ilk elemeyi falan biz kaybettik. Orada zaten dedim ha herhalde kötü şeyler bizi bekliyor dedim yorum açısından falan. Yani herkes zaten kötü yorum yaptı da ama bu kadar fazla kötü yorum beklemiyordum ben. O biraz çok saçmaydı. Yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Abi futboldan futbolda da aynı şeyler oluyor. Yani koskoca büyük bir takım normal bir takıma da Aynı takımlar birbirine de yenilebiliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı gibi düşün yani. Yani bunlar olabilecek şeyler. Ama insanlar bunu çok büyütüyor. Bence gerek yok. Yani rekabet olmalı ama... ...fazlasına kaçıyor bazı insanlar. Abi, Öyle yani ben böyle düşünüyorum abi. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Biz ne zaman kaybetsek sürekli semi kötüleniyordu. Ama oyun içinde neler olduğunu insanlar bilmiyor. Hepimizin suçlanması gerekirken tek kişiye yüklenilmesi çok saçma. Onunla ayrıyetten ekstra bir moralini bozar bu olay. Yani devamlı üçümüz iyiymişiz gibi gösteriliyor. Diğerleri kötüymüş gibi gösteriliyor. Bu evet yani moralini... izleyenler, izleyenler sadece yani skor tablosuna bakıp en altta kim varsa of yardır bin üstüne çöp çöp lego çöp kero aslında yargırıyorlar orada... gaza gelip herkes birbirini gazlayıp Ger yazıyor ama gerivanın da var evet bunun etkisi var ya yani. niye orada belki 130 vuruyor ama belki yusuf bana orada yanlış info verdi ben o yüzden orada hareket yaptım belki aslan bana yanlış bir şey söyledi evet Misal, koruyacak da korumadı ben o yüzden öldüm bunu izlerken görmüyor diyor ki adam lego burada ne yapıyor kero ne yapıyor amık yazıyor yani ama aslında orada <gülüyor> orada belki huso konuşmadı kero ile belki Batu, ...aslanla konuşmadı. X kişisi X kişiye yanlış info verdi. Yani bunları içinde olmayıp göremiyor. Dediği gibi yani. En alttaki direkt çöp. Yani bunu da herkese de yapıyorlar bir de yani. Ferit, fullscreen'i full alsana abicim. Nasıl yapılıyor full screen ya? Saltan sanka. Heh tamam. Tamam, al. Tamam. Teşekkürler. Abi Okan abi izin var mı? Bir şey söyleyip çıkacağım. <gülüyor> aç kameranı söyle? öyle olsan. Abi Aslana ulaşmaya hala çalışıyoruz değil mi? Kamerayı kapalı ben... da. Aradım kardeşim. Helal olsun lan size helal olsun lan. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun lan. Aldınız lan oyunu lan. Helal olsun şampiyon işte burda be. Şampiyon burada. Görüşürüz abi. Ya. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> abi Aslan'ın kardeşini aradım. Ka kardeşi de evde değilmiş. Evde galiba internet yok. Telefonla da ulaşılamıyor Aslan'ın. O zaman yüzden... şampiyon oldu. İnternet kablosunu çekti gitti. Yani. Adam galiba çıktı evden gitti. Abi. <gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Aslan bana yazmış. Kanka demiş. Kardeşim korona oldu yanına gitmem lazım. Acil abi evden mi? çıktım çok yazmış. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok, çok geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Aynen. O Şimdi... kadar abi, müsaadenle o zaman. Oh, estağfurullah kardeşim. Son bir Eray'a da bir şey Tabii verelim. Bu, bu sorunun cevabını bir Eray'dan da alalım. Eray senin en zor günün neydi? Abi elemede oksijene yenildiğimiz günden sonra bir ilk bir hafta biz çok zordu. Hatta belki iki hafta. Senin de mi peki? Benim de. Yenildik. Abi o futbol katmıyorum. Çünkü futbol hiç yani yalan da söylemek oldu. istemem. Doğru. Futbol istiği maçını hiç şeye bile yapmadık. Hani daha sonra analiz bile şey yapmadık. Çünkü o maç tamamen farklı bir kafada oynandı. Yani Oksijen'e geldikten sonra ilk iki hafta o kadar çok zordu ki. Hani takımın tekrardan ayağa kalkması, tekrardan o bilgisayarın başına oturup bir şeylere bakmak, bir şeyler yapmak çok zordu bence. Takım içinde herkes bunu düşünüyordur. Aynı şeyi düşünüyordur. Yani o ilk iki haftadan sonrası çok güzel oldu ama ilk hafta yapılan yorumlar, insanların demoralize olması vesaire çok kötüydü. Ama şimdi güzel, mutluyuz. Güzel. Şey <gülüyor> güzel, güzel, <gülüyor> iyi, Mutluyuz. <Sertli. gülüyor> Okan ee, abi ben de, de bu arada bir zor bir anım var. Anlat Kemal. Ferit diye. Ne? O Okan abi o gün dedi ya ödemeleri çıkmamız lazım beyler diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum Ferit, bitrek 4 kda kalmış. Hemen hemen. Da bir şey fark etmez ya o kadar. O benim büyük yaralandığım gündür yani işte. onu söyleyeyim. Allah o benim büyük yaralandığım gündür ama bugün. Fazlasıyla herhalde değil mi? Şöyle geziyoruz ha evin içinde böyle gülüştereki. Abi gülüyoruz full gülüyorum. Buram ağrıdı artık evet, ya. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ya çok bir de şimdi şey galibiyet var galibiyet var ya. Ya bu galibiyet çok tatlı bir galibiyetti. Evet. evet Hakikaten arada... birçok birçok kulvarda savaş verdiniz. Yani tek tek bir yerde değil. Şimdi e, müsaadeniz varsa ben de biraz neler yaşadığınızı anlatayım. Mesela... E, oksijene yenilen ve futboliste yenilen e, maçta bunun arka tarafına baktığımız zaman Hüseyin'in e, kız kardeşi çok e, ciddi bir ameliyat süreci yaşadı o gün gel. bu konuyla Maçın ilgili bir, bir haber alındı mesela gelsin duyguda gelsin e, şimdi bir gelsin ondan sonra i̇yi, iyi, devam iyi. edeyim tamam kapat mikrofon abi istedi <gülüyor> Çok ha, geçmiş olsun. Tebrik ederim hepinizi. Asıl biz sizi tebrik ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Atlattım çok şükür. Süpersin. İyiyim. Çok Teşekkür geçmiş abi, olsun. Geçmiş. Süpersin. Çok sağ olun. En az abin kadar güçlüsün sende. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Sizi de çok tebrik ederim. Çok teşekkürler. Yani. teşekkürler. Ne diyeyim bilemiyorum. Sizin sayenizde bizim mutluluğumuz, bizim başarımız. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür Şimdi, ederim. E, devam edeyim böyle Nedi? biraz daha. E, farklı bir duruma geçelim. E, Batu'nun yaşadığı bir sıkıntı var. E, Batu'nun annesi Batu için çok çok önemli ve bu dönemde işte şu anda Aslan'ın yaşadığı süreç düşünebiliyor musunuz yani ailenden biri e, lanet olası bir virüse yakalanıyor zor günler geçirecek ne geçirecek belli değil haberler okuyorsun kötü haberler duyuyorsun iyi haberler duyuyorsun sen bu turnuva sürecinin içerisinde e, annen COVID oldu e, ve sen turnuvalara bu şekilde katıldın birçok e, Birçok zorluklar yaşadın bir anda antrenmandan çıktın aşağıya indin tekrar yukarıya çıktın kapılar kapalı oldu ayrı ayrı yaşadınız. Ee, Semih iki tane ayrı ayrı işi vardı biraz hızlandırayım şu şampanya patlasın güzel konuşalım istiyorum ama yani <gülüyor> hakikaten çok büyük zorluklar yaşandı. Semih'in iki Sayın tane yapmadık. işi vardı başında ee, bu iki tane işini bertaraf edip doğru bir şekilde bertaraf edip çünkü bir tanesi babadan kalma emektar bir de öyle i̇kisi de, bitti ikisi de, gitti, gitti de deyip bırakamaz i̇kisi, ikisi de babadan kalmaymış pardon. Ee, onu yaşadık. Kerima'nın e, zaten sürece başlarken başında bir e, zorluk vardı. Yani iki şeyi aynı anda yürütmek e, dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Çekimlere gitme, seslendirmeye gitme. Beni daha az yazın. <gülüyor> benim maçım var, benim turnuvam <gülüyor> var. Dinlenmemesi. Neden? Bunların üstüne <gülüyor> hapse girmeler, dizide başrol olmalar. <gülüyor> Stajda gidiyor, staj gidiyor bir de avukatlık. Evet, evet, yani bu arada konu şey değil arkadaşlar. Gidiyorum desen gidemezsin. Yani ben bırakıyorum, istemiyorum desen bırakamazsın. O evet. o kadar kolay, kolay bir şey de değil. Yani herkesin o kadar e, emeği var ki normal arka taraftaki sıkıntılarıyla uğraşıp bir de ön taraftaki başarıları, elinize emeğinize sağlık, şampanyaya geçelim sonra tatlı tatlı şeyler konuşalım. Hayır, ilginç olan yani tam turnuva zamanı Tokmak kafayı başrol yaptılar bir anda, hapse girdi bilmem ne çıktı. <gülüyor> evet ya, büyük sıkıntı abi ya. Söyledim söyledim anlatamadım bile. Başrol olduk oynadık, anasını satayım aynı anda burası. O zaman müsaadenizle arkadaşlar. Patlat artık, patlat. Let's go! Hepimizin adına. Bir saniye. Balonu patlatıyoruz. Aynen. Balonu bir patlat. <gülüyor> balon var mı? Oradaki <gülüyor> yerde. <gülüyor> Sen de balon patlatsa. <gülüyor> ne istediğine balon. Sen köpük istiyorsun. Çalkala. Baş parmağında <gülüyor> <gülüyor> ittir çalkalarken. Baş parmağında ittir şöyle. <gülüyor> i̇ttir kapa. Portu vardı kapatır gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> balon patlat. <kalp, kalp. gülüyor> Let's go. <gülüyor> Abi işte, Alonda neler görüyorsun? Ay arkadaş. Oğlum burnuma girdi ya. Burnumdan gezmeye gitti. Bir şey olmaz değil mi? <gülüyor> yok hiç bir şey olmaz. Alkol temizler. Şimdi bir de işin eee çay şey kısımlarını da soralım. Yani bir de mutlu kısımları var. Yani bu başarıyı elde ettiniz. Ee, Türkiye'nin ilk first drag şampiyonu oldunuz. Na malip bir şekilde turnuvada. Yani ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Aklınızda ne var? Semih senle başlayayım. Abi sen bir yani, anlat. Yani senin senin bir, bu ups. işle ilgili bir, bir duygusal kısmın da var. Allah. Ondan da bahset. Abi. Hatta Son sana şunu abi. sorayım. Şunu sorayım. Kime hediye etmek istiyorsun? Bu her kayb hep herkese vermek istiyorum abi tabii ki de. Ya şöyle ya bir buçuk sene oldu babamı kaybedeli neredeyse yani. Ya bu, yani arkamda çok durmuyorlardı açıkçası çünkü sektöre inanmıyorlardı bu şekilde. Yani keşke burada olsaydı da yani başardığım şeyleri görseydi. Son elden sonra ağladım. Hatta bu yayın açılmadan önce de hadi ağlıyordum. Bir 5-10 dakika ağladım mutluluktan. Bu da şeyim yani Mutluluk üzüntü karışık yani göremediği için. Yani umarım görüyordur yani. Keşke burada olsaydı dedim. Tamam var mı diyorum yani tabi ki de. Kesin, kesin görüyor. Sen gördüğünü göremiyorsun sadece. Cevabını bildiğim bir soruyu sorayım. Batu! <gülüyor> Efendim abi. Kime hediye ediyorsun şampiyonluğu? Abi ilk önce anneme sonra size ediyorum. Çünkü gerçekten son 4 Uy. ayda hayatım çok değiştirdin her konuda. <gülüyor> ya lan şimdi Hani <gülüyor> de yap. bizi karıştırmayın lan. Bizi karıştırma. Ne diye Onun dışında Ozan abi yüngürüngür ağlar bazen. Ne diye diyorum. O kadar yani abi. Buraya oyuna başladığımda sıfır umutluydum. Önce bence CS'de çok çalıştım. Ben en son çıkamadığımda hiç ağlamıştım. Artık oynamak istemiyordum. Ondan sonra bu birele girmiştim abi. Değişti yani hayatım. <gülüyor> Eee lanmutu. <gülüyor> biraz biraz girelim. Başla <gülüyor> Biraz girelim. Keriman sen kime hediye ediyorsun? Abi ben de size hediye ediyorum çünkü bu fırsatı bize siz verdiniz. Bununla beraber biz de aldık, yürüttük, elimizden geleni yaptık. Size armağan olsun. Allah razı olsun. Sağ abi ben de Hüseyin... Erdin Çabii'ye hediye ediyorum. Evet Kerim. <gülüyor> Erdi abi bizi seviyor. <gülüyor> <abi. gülüyor> ben şey... öncelikle kız kardeşim Arman'ı diyorum abi çok garip de, konta diye var evet atlatma. garip konta da olsun birazcık yani onu çok seviyorum kendisi de biliyor bunu hatta bir şöyle bir şey olmuş ameliyattan çıktı annem direkt görüntüler aradı beni direkt ağlayarak abim yanıma gelsin demiş yanına gitmek çok istedim ama korona muhabbeti olduğu için yanına sokmadılar orada ben ağlamıştım kendisinin haberi yok ama <gülüyor> yani Yalnız benim ağlamış. için çok büyük bir şeydi. Bu sırada senin turnuvan da devam ediyordu. Evet evet turnuvan da devam ediyordu. Biz antrenmanlara falan yapıyorduk. Hatta ben şöyle bir şey yapıyordum. Ee, sabah ameliyata girdi. Bizim antrenman saat 2'den 1'den başlıyordu. Ben dedim ki kanka dedim, ben Duygu'nun yanına gitmem lazım. Bir saat beni hani şey yapar mısınız dedim. Onlar da zaten iyi niyetli hepsi. Hepsi seviyor beni. Duygu'yu da olsun. Hani onlar da tamam gidebilirsin dedi. Hani... Nasıl diyeyim, hastaneye gidiyorum, hastaneden eve geliyorum, antrenmanlar falan var. Hani sürekli kafamda duygu var zaten, acaba ne olacak, hani beyin ameliyatı çok önemli bir şey. O yüzden ben bu şampiyonluğu direkt duyguya armağan ediyorum abi. Her şeyi hak ediyor. Çok doğru adres, çok doğru adres kardeşim. Her şeyi Şimdi, hak ediyor abi. Koç. Efendim abi.